Master Scene Teknik, yani ana sahne tekniği diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Acaba ne ola ki? Hmm, bir düşünelim. Aslında ifadeler, kelimeler biraz kendisini ele veriyor. Şöyle düşünelim. Tekrar etmekte zorluk çekmeyeceğimiz, bazı farklı çekimleri kolaylıkla alabileceğimiz ama o sahnedeki temel akışın ne olduğunu bildiğimiz... Ve rahatlıkla tekrarların yapılabildiğini düşündüğümüz bir akışımız, bir öykü dizimimiz var. O zaman biz şunu yapıyoruz. Ana çekimi, belki bunlar genel çekimler olarak tarif edebileceğimiz çekimler. Bunu alıyoruz ve devamında da karakterlerin farklı etkileşimlerine yönelik orta ölçekte, yakın ölçekteki çekimleri daha sonra alarak bunları kurguda, ana sahnenin içerisine o çekime yerleştiriyoruz.